Dümdüz ilerleyin efendim, Güneş nefis batıyor. Delos turlarının kalktığı yerdeyiz. Buradan Delos'a kalkıyor, 2 Euro'ya. Önceden gidememiştik. Hayırlı olsun. Bir kanoy. Hava ama. Şapelcik. olsun. <gülüyor> Hava güzel esiyor. Ama şansına merkeze gelmiş olduk. Demir atınca gemimiz kötü havadan dolayı yanaşamayınca yıktık. 10 saniyelik yürüyüş yap. Ben burayı hatırladım da o yüzden. <gülüyor> evet arkadaşlar. Bakayım ha susuyor. Çok yerleri çok güzel buluyorlar ya. Hadi al 2 euro şeram. Hadi 6 2 euro şeram. Çok iyi. 50 euro balım almak ister misin? Evet euro ile ilgili bazı sıkıntılar var tabii. Her biriminde arıza var. Allah Allah. Pozlar pozlar. İnsanlar. İşit şey güzel mi? Genel kadın. Tamam bak Genel Eda Hanım. General kadın anlat kızım. Bilmiyorum size. Bir kadın bilmiyor buralı. Meydan'ı çok... e, şey ve aynı zamanda Kurtuluş Savaşı'nda Yunanlılara faydalık gösterfe general olmuş. Çok güzel. Çok güzel. Daha ne içiyoruz? Alfa. Alfacık ya. Tamam, fiksi de seviyoruz da alfa yani. Alfa, alfa. Alfa. Alfa. Evet, alfamızı aldık. Tamam. Yelti Irman'lekenin ağarı iken. He, şu. Evet. Ne Şimdi burası kale, bu da kilise, havaalanı yani olan, arka kapı, kalenin çıkışıymış, önceden kaleymiş burası. Mikanoği, <gülüyor> mikanoği, olabilir, olmayabilir. Orada yok. Burada yok. Çatı herin genel bir güzelliği var değil mi? Evet. Çok, Çok geniş. Otoban şeyi hayal. Çatı daha yavaş, değil mi? Merhaba. Merhaba. Merhaba. Merhaba. Kilisecik. Şöyle fiyatların geneline bakalım Şöyle, mı? Buradan bir bira içeriz. Bir buçuk euro olsa 36 lira. Buradan önce bira bir içeriye gideriz. Kriyasa evet, ekler. Kriyasa ekler. Kriyasa ekler. Kriyasa ekler. Kriyasa ekler. Evet gaz tabii fiyatlı burada var. Fiyatlı mı? Biraz mı? Evet. Hadi. Aferin Eda. Çok güzel Yunanca konuştu ama ben çekmedim o an. Değil mi? <gülüyor> ama de o an hızlıca konuşuverdin. Desine ben bir konuşuyorum. <gülüyor> bir saniye. <gülüyor> bir de hızlı çekin. Yunanca'm var arkadaşlar. Farkında mısınız? Bir anda konuşu veriyorsun. <gülüyor> Bak şöyle. ya diyorsunuz önce. Mi sigorite. Bu yine o milo geçti. Evet. ya? Evet Eda, isteğin yere geldin mi? Evet ya, burada çok eğlenmiştik 10 yıl önce, hala da. ben de Ama şu an yani. diskolu başlamamış daha. Niye? Yani saat çünkü daha. Kaç? 9:50. Saat 10 mu? Yani bar endisko, sonra çok eğlenceli oluyor. Aman. Sonra... En sonunda. <gülüyor> en sonunda. <gülüyor> Costa Vernada'dan mı geldin? Aynen. Hadi aşağıda. One <Gülüyor> class. Böyle bir şey yok ya. Yani. Evet, mikrofonu artık. Arka doğru yakıp Tekrar... Mikan olsun, hayranlanır mı be? Olurmaktayız, olur <gülüyor> evet, şu an Santorini gözüküyor. Yavaş yavaş demir yerine doğru hareket ediyor gemi. Gördüğümüz gibi... Santorini'cik burada. Bunlar da yanındaki köy şeyleri, adaları. <gülüyor> e, tender Bot diye gemi gelmiş bu arada. <gülüyor> tender falan değil, bayağı gemi bu. Aynen. Burası en son 1956'da tekrar patladı arkadaşlar. Yerle bir oldu şu Iskira burada Buralar. Ama bak kilisel gibi Yani gözüküyor. yakın parça patladı için halen de patlayabilir. Zaten burada bu böyle sanki mutlulacak gibi duruyor. En güzel güverti olan, bizim güvertemizden. Gözüm lazım. Anlatayım mı? Anlat. Santorini adamız arkadaşlar, Yanardağ patlamasıyla oluşuyor. M. önce 1500'lü yıllarda, burası aslında kocaman bir adayken, Yanardağ patlayıp ki kalbi şuralarda falan. Bak zaten gözüküyor. Şey bu adı parçalanıyor, bir daha çekmiş. Bir de bu adalardan Hala da işte dediğim gibi biraz önce, patlama riski var şu, 56'da patladı. Zaten böyle bir tepelere Deplam. kurmuşlar ki şeyleri. Deprem oldu pardon ha. 56'da. <gülüyor> Bak karşıya gideceğiz, oradan çıkacağız. Hatırlar isen. Evet. Duty Free'yi orada Bir katır ve bir de şey mevcut orada. Katır evet, ve evet. teliferik seçenekleri mevcut. 80 basamak çıkmak zorundayız. Komple bir şuraya çıkmalı lazım, bir lazım bir şey. ki o imkansız. Yani biz bin kisler çıktık ama imkansız da hani niye yapasın? Sorusunun cevabı değil. Ediyoruz, evet <gülüyor> sanat, bu kani adamı san topiğini. Şurası iyi oldu. Hayatı. Biz Sierra şey kovu. Çok bir şey oldu. Gece işte Mikonos'tan döndük Kılaplardan. İşte gemiye giriş yaptık falan filan. Sonra tam yatacağız aradılar böyle resepsiyondan. Şimdi i̇şte Mert Mert Bey işte giriş yapmamış gözüküyor gemimize. <gülüyor> Nerede acaba? <gülüyor> Yanınızda mı dediler? Evet dedim yanımda var. İşte Oda da duruyor. Acaba? <gülüyor> ha tam o zaman dediler kapattılar. tabu mu yani bu kadar? <gülüyor> bir ıslama anlayınca ben geldim mi? tafile ayrılıyor. Yani şimdi Yanardağı buradan biraz daha iyi anlayabiliriz. Bunları 2010'da 2010, ya da 11'de gezdik. 10'da galiba gezdik. Resmen krater şeyi aynı şu tarz bir şeyle şöyle gezmiştik. Bunları adı adı gezdiriyor. Şimdi hangisi hangisi hatırlamıyorum da ARV'mizle geldi. Çok Biz yine hareket ediyoruz. Memurdayız. Minik oynarız biliyoruz Dönenebilir. yavaş yavaş gidiyoruz. Evet. Evet. Tamam, sonrası biz ya. Tamam, doldu, doldu. Yani bak şu andan ah. geri mi çıkalım? İyi olur onun sonunda. Evet Eda, ne düşünüyorsun? Gördün? Giremedik mi? Şuradan bak çıkar çıkıyor. Çok kötü. <gülüyor> demirdeki bir kurguz gemisi çok ilginç. yayla dönen yani, yani, yani, yani. Diyor ki, şurada küçük boycuklar var şirin şirin. Oraya gelip demir atarız. sallar gidiyor. var. Bu sallara demir atarız. Doris'e gelecekmişiz. Ha. Ben Doris'e <gülüyor> bittirip gelmeyeceğim buraya. Eda'nın şişme Eda'nın şişme Bak bizim Blu bir daha büyük gördün mü? Arkadakinden Evet abi Evet şimdi 6 Euro, evet, 6 Euro ya be. çıkmış fiyatlar evet. Önceden e, 4 Euro'ydu Bu teleferik Hayırlısı evet. olsun diyoruz biz zamanında bunlarla gezmiştik. Bir tanesini bildik ama hangisi hatırlamıyorum. Çocukları da buradan soruyor. Sen nerede eşek? Eşek orada. Bak millet ne güzel suyla karşıyor. Hani bu bizim kimiş ya. Evet. Eşek turu buradan kalkıyor. Tabii. Dayı da aynı dayı. Yemin ediyorum aynı dayı. <gülüyor> bir tane aş şıngırtılı geliyor. Donkey Station. Kendisi maşallah yani hayvan şey normal bir hayvan değil yani. Bayağı büyük. Gariban yavruca. Ayağını tak. ben, ben mi? mi? Ben mi, bileyim, sen mi geleceksin? geç. Ab Görüşürüz. <gülüyor> bak Şahane. Çekiyorum seni sürekli. Fotoğraf? Fotoğraf işi sende. Tamam. Bir, Да, пока влезь нарядок. 50 sent alayım mı? Yüklüyip mi oturuyoruz hemen oturuyoruz müzdiyere. Otur, de devam edelim. Eda yoruldum. O zaman şurada yukarıda bir yer var Oraya gidebiliriz. İşte o mor pi. Oraya tovalo bu, gidip valo. Akçe bey otur etkin. Evet Eda. 2'li yukarıda. 2'li kahve bir froticik içelim dedik. Hadi daha Yunanlı söyle. Bir latte ve espresso fredo cappuccino. Espresso fredo. Espresso fredo. Bir yok. Amca yok işte benim. Oh En başta. Sugar Şekerli mi? Sade espresso. Yok. Aferin. Frappierimizi alıyoruz. Frappecik mi? Güzel bir içiyor burası. Desiyor mis gibi değil mi? Güzel. <gülüyor> Sürekli bize oluyor. güzel bir yer buldu. Burada frappecino içiyoruz. Evet, frado cappuccino. Evet Eda'cığım ne düşünüyorsun? Kilisenin hakkında? Yine şirin gitmiş, biraz fazla kilisen. Fazla kilemasından yapmışlar. Törek kilisesi. Şöyle gözüküyor. Ooo Nefis nefisti burası ya. Kilisecik. Şöyle size Market, Manav, Manavico fiyatlarını da çekeyim. Piperies, Prasines, Piperies, Roma, renkli biberler. Piperies, Kerata, Sili, Skorda, Zincir, Karota, Angur nom. Evet. <dissemin again>. <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> yok yok, sonra. Diyorlar. Hııı. Mis gibi. Fiyat mı merak ediyorlar? Evet inanım çok merak ediyorlar. Al mesela konversin fiyatını çekin sen. Converse bitim, magnet falan fiyatları ve evet. bütün evet. Tamam. İyici. Tamam şuradan başlayalım. Ben. Bak. Shrimp falan var. Yani kalamar falan. 16 euro. İçkiler nerede? Grik salata 8.5 euro. Şurada kolalar şeyler var. Mesela Cappuccino 3.90'mış. Şurada Cappuccino 3.90'mış. Şunlar bira fiyatları. 100 mililitre plus... 13.90, 75-70. Oralar geceleri çok Erten eğlenceli oluyor baş. değil mi? Evet. Şu an Şimdi eğlencesiz kısma. Tüm Börseviz'de dans edip, İspanya maçı vardı. Dünya Kupası maçı. 2011'den bahsediyorsun orada. arada. Evet, 2011'den. Ve o gün şampiyon oldular. Biz oradaydı. Ha, acayip oynuyorduk. eğlenceli alır oldu hatırlıyorum ben. Şuraydı galiba. Evet. Ben de burasıydı. Evet, Moritz var aynı anda. Vallahi buraydı. <gülüyor> ha, çok güzeldi. Çekin. Bu fiyatlarına bakalım. 12,5 euro. Ayıro. Ha, <gülüyor> <gülüyor> şeyler küçük var. Salat. Şaraplar var. <gülüyor> Eşekcik var. Şu anda fiyatlarına bakalım. <gülüyor> Feta 5.5 Caciki 6 Salat 8 arkadaşlar Bak, şey, Musakka 12 Kalamar 15 <gülüyor> Uzo 8 <gülüyor> Şaraplara ne yazıyor? Bir, yarım litresi e, 980 Bir de wine house Burgerler de var Şu an Santorini turumuz devam ediyor Arkada gemimiz de mevcut Olup 4 tane Evet, sevgili Eda. Aha güzelmiş. Santorini mağazayız. Kiliseciğimiz Merkez kilise Burada millet takılıyor, çok güzel şey aşağıda. Çok güzel bir şey aşağıda. Müzik Müzik Müzik Müzik Müzik Bu manzarada oturmak istiyorsanız bedellerimiz şu şekilde. Efendim canım? Şu şekilde binalarımız. Burada fiyatlar canlı oluyor. Arka taraflarda farklı. Yani şu, şu manzaraya sahip olmayan mekanların fiyatların başka. Elye'ye oturduk Elye mu diyorsun? Oturduk. <gülüyor> da artık tam merkezlerden evet. da geçelim. ya burası şu an da çok dolu yani evet ya Temmuz Ağustos'ta Ağustos nasıl olacak? Artık. Full değil mi? Evet mülimim şimdi. Hadi o eski yoldan o zaman gidelim geldiğimiz yerden en güzel orası. Olur. Saranaki 5 euro arkadaşlar. Seta Saranaki isterseniz 9 euro. Aslında güveçte saranaki gibi bir şey yok. Güveçte, aynen. Güveçte olmuş oluyor. Ee, grik salat yersek eğer. Horiya salata. Sekiz buçuk. Burası bu arada Santori'nin tam yani Firanın en iyi yerlerinden birindeyiz şu anda. Musakka biliyorsunuz hastasıyım. On iki euro. Fiyatları böyle hızlıca göstermek istiyorum. Çok önemli. Ee, kalamari gemisto stafed. Yani içi doldurulmuş kalamar. On dokuz euro. Örneğin misal. Sulakiler falan da var, giroslar var, porsiyon olarak tabii bunlar artık burada. Ee, Bira falan ne kadar? Tatlıları falan geçtim, onlar bizi ilgilendirmiyor. Buranın yöresel şarabını içeceğiz biz bu arada. 16 Euro bir litresi, kırmızı seçtik. Evet. Ee, biralarımız da Amstel, Mythos, Alfa, Fix. Ha bak bunlar Alfa Fix, buranın yerel birası. 4.5 falan. İşte 4 ve 4.5 arası Normalde değişiyor. Normalde bunlar Eda, 12 adalarda 2.5 Euro hatırlarsan. E tabi, 12 adalarda yiyoruz. Burada Kitle santoliniler... İkanoslar pahalı. Bu arada buraya girebilmesin miydi? Neydi adı buranın? Şurada Açan yazar. Mı? Adı. Dur, aç bakayım. Lefteris Kostas Krips demiştir. Yok yok o şeydi. Neydi ya çok İsimlerini güzel. Yazıyor. Evet ismi almıyor buranın. Şerefe, şerefe. Şerefe, şerefe teşekkürler. Teşekkürler. <gülüyor> Eline sağlık. Arkadaş. Arkadaş. <gülüyor> evet sakin. Hadi Böyle bakalım. bakalım tokinomuzu kırmızı şarap kilo 4 kilo diyor. peynir peynir. ki şey, sahanda yani peynir. Evet, arkadaşlar ha. bu arada sahana afiyet, sahana olsun. Evet, afiyet. Afiyet, afiyet olsun. Evet afiyet olsun. <gülüyor> afiyet e, olsun. Megali. Megali. Megali. Alfa. Or. Alfa ne? Alfa and Burayı şiddetle tavsiye ediyorum. Çok güzel kafe, restoran, The Greeks. Her şeyi çok lezzetliydi. Acayip güzeldi. ikramları da güzel. Hemen Gisi e, Müzesi'nin Katolik Katedral Church'ünün hemen yanında zaten. Yani Church şurada, şöyle bakın. Hemen önünde göreceksiniz muhar katırla biliyorsunuz gelmiştik. Teleferikle inelim diyoruz. Teleferikle hazır mıyız? Roller coaster tadında. Teleferik de 6 euro. İster katırla ister bunlar. <gülüyor> Şuradan diyorum ki direkt sallansak kuruzu otur versik. Bir altı saniye daha Bir kuruş. 100 gibi ya. Hani o kadar dik. Oradaydık ve şimdi buradayız. Selektim Blue'nun çadırı. Selecting Blue'nun tenders botları. Ve yeah. şöyle bize ekranları. Tekrar eşeğe binip gidiyormuşum yukarıya. Beni burada bırak. Tur yerine baya kendiniz otobüse dolmuş atlayıp gidin yani. Ama tekne turuna çıkın tabi ona bir şey demem. Çünkü tekne turunda şu adacıklara götürüyorlar. Ama adanın kendisini gezeceksiniz, büyük adayı kendiniz gez... gidin yani hiç tur falan almayın. Bu arada buradaki duty free'yi bizimkiler en ucuz buldular. Hatta Mert geliyor böyle el kolu sallayarak ve ee, gerçekten de 10 Euro'ya... Neler aldın? Bebişlerimi aldım. Bir adet pulomaria aldım. Of pulomaria. arkadaşlar. Ve bir adet mini. Hmm. Anam o da benim Aa. miymiş? Ama da tatlım benim o? <gülüyor> Mini'yi çok seviyorum ya. Böyle bir şey yok. Ayy. Yine arkadaşlar en ucuz magnetler burada yani. Yukarı çıkmayın sakın buradan alıverin. Limandakiler en ucuz. Mert oradan gidip şey içer misin? Sur Hı? Hı hı hı